Tüm taklifçilerinize saygılar, sevgiler. Arkadaşlar bugün Zettin yaprağının faydaları konusunda bir çekim yapacağım. Daha önce zeytin yaprağını almıştım ben. Ancak bu zeytin yaprağını sabunda ve katı şampuanında kullanacaktım. Daha sonra internet ortamında araştırma yaparken bir baktım ki gerçekten bunu bunu toz haline getirip, günde bir iki bardak içmemiz durumunda vücuttaki iltihabı da söküp attığını ve internet ortamında yaptığımız araştırmalarda zetin tozunun uçukların tedavi ettiğini, hazine hastalığına karşı koruduğunun, kalp sağlığına iyileştirdiğini, kan basıncını düşürdüğünü, tip 2 diyabete faydalı olduğunu Kilo yönetimini desteklediğim ve kanser riskini azalttığını söylemiş bulundum Ayrıca saç dökülmesinin de Önüne geçtiği ifade edilmektedir Çünkü zeytin yaprağının içerisinde A, D, E, K, Selenium Askrobil Gazmitat denilen e, maddeler Bulunmaktadır Ayrıca olyoporidin dediğimiz Madde de yaşanmayı geciktirmiş olduğu ifade edilmektedir. Ee, bunun için çiçebek faydalı olur diye düşüncesine kısa bir video hazırlamak istedim. Şimdi nasıl yapacağız? Bakalım arkadaşlar. Şimdi daha önce ben, bunlar bizim zeytin yaprağımız. Bunu ben blenderdan hafif bir defa geçelim. Bu da bizim kahve ve baharat öğütücümüz. Burada toz haline getiriyoruz. ...görüldüğü gibi çok Görüldüğü gibi toz haline geldi. Daha önce bizim de yaptığımız... ...zeyteni yaparak tozumuz. Bu poşetler internet ortamında satılıyor. Yine ben daha önce almıştım kekik kendim de toplayıp toplayıp çay haline getirip içiyorum. Burada bu şekilde bir çay bardağı için bir çay kaşığı kullanmanız yeterli oluyor. Günde iki defa sabah akşam kullanmanız yeterli. Şimdi kullanımı hakkında size bilgi vereyim arkadaşlar. Ee, normal çay gibi demliyorsunuz sıcak suya ve kullandığımız poşeti veya boğulmasa bir çay kaşığını o sıcak çayına koyarsınız 10 dakikalık veya 5 dakikalık beklemeden sonra zaten bu otomatikmen suyun altına inecek ve süzülmüş olacak bu suyla normal rahat bir şekilde kullanabilirsiniz eğer acıysa ben daha önce denemedim bunu o zaman tatlandırabilirsiniz bunu yalnız burada benim, benim gibi temel hedefim e, katı şampuanda kullanmaktı. Çünkü saç dökülmesinin önüne ciddi anlamda geçiyor. E, önümüzdeki dönemde veya işte bundan sonra yaptığım katı şampuanda e, zeytin yaprağı tozunu kullanmış olacağım. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Bizi takip edin. Yeni videolardan haberdar olmak için arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.